Var. O da olur. Bak taze bakla döneminde Parkinson hastaları için bulunmaz bir nimettir bakla. Taze bakla. Kabuklarında hafif şöyle arayın. Aralayı verin. 5-6 tanesini bir bardak suda kaynatın. 7-8 dakika 200-250 mililitre suda ve bunu için. Göreceksiniz. Bak o tremor titreme nasıl şey yapıyor. Bunu bunu Arvid... Carlson, adamcağız 1950'de çok de tanışırız kendisiyle, şimdi 90 küsur yaşında, Allah selamet versin. Efendim söyledi, dedi ki, Dopa var bu baklanın içerisinde, bu Parkinson'a çok iyi gelir. Çünkü e, şeylerde Parkinson hastalarında e, dopamin düşüklüğünü görürsünüz. Fakat dopaminini damardan veremezsiniz çünkü kan beyin bariyerini geçmiyor. Onun ön basamağı dopadır. Ama dopayı verirseniz, yani baklayı yedirirseniz bu işten çok fayda görür dedi adam. Adamla dalga geçtiler o zaman. Ama kaderin cilvesine bak Hüseyin. Tam 50 yıl sonra, 2000 yılında Arvid Carlson'a bu buluşundan dolayı Nobel ödülü verdiler.